Erkekler ne zaman boşanır? Erkek, kadının onu değiştirmeye çalıştığını hissettiği zaman boşanmak ister. Erkekler kadınlarla değişmeyeceklerini düşünerek evlenir. Kadınlar erkeklerle değişeceklerini düşünerek evlenirler. Kısacası iki tarafta hayal kırıklığına uğrar. Normalde hepimiz bizi olduğumuz gibi kabul edecek insanları ararız. Erkekler başka birisi istiyor diye değişemez. Kadının başarısı yüzünden kendisini tehdit altında hissettiğinde boşanmak ister. Erkekler rekabet halinde olmasalar bile kadınlarının başarısı nedeniyle kendilerine olan güvenlerini kaybedebilir. Kadının başarısı erkeğin beraberliğinin ile ilgili olan fikirlerini de değiştirir. Eğer erkek hak ettiği başarıya ulaşamadığını düşünürse ilişkiyi bitirmeye karar verebilir. Kadının başarısını sevinmesi de mümkün olmaz çünkü kendi başarıksızlıklarıyla karşılaştırma yapar. Erkekler çoğu zaman kadınları duymazdan gelebilir ama sürekli olarak dırdır ve küçük düşürme, aşağılama, ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Erkekler çocuk gibi oyuncu olabilirler ama çocuk değillerdir. Sürekli olarak eleştiri ve sürekli olarak dırdıra katlanamazlar. Erkek takdir edilmeyi bekler. Sürekli dırdır erkeğin eleştirileri yok saymasına ve dırdırdan kaçınmak için sinirli davranışlar sergilemesine neden olur. Eğer takdir edilmiyorsa kadının isteklerini gerçekleştirmesi de mümkün olmaz. Bir erkek için dünyanın en itici kadını sürekli dırdır yapan kadınlardır. Erkek kadından yakınlık hissedemeyebilir. Erkekler de kadınlar gibi samimiyet ve yakınlık bekler. Erkekler bir kadına birçok nedenle aşık olur. Ancak aşık olma sebebi ne olursa olsun aşık kalabilmek için kadının hayatındaki en çekici kadın olduğunu hissetmek, anlamak ister. Bir erkek kadınıyla yakın anlar yaşamıyorsa ilişkiyi daha fazla devam ettirmez. Kadın erkeği başka erkeklerle kıyasladığında sıkıntı başlar. Erkek için en sıkıcı şeylerden biri, eski birlikteliğinden bahseden bir kadını dinlemektir. Kadın, erkeği eski ilişkileriyle karşılaştırmaya, başka bir erkekleri kıyaslamaya başladığı an son başlamış demektir. Erkek, kadın için önemli olan tek kişinin kendisi olduğunu hissetmek ister. Eski erkeklerin ne yaptığını duymak istemez. Sadece o kadın için yaptıklarının yeterli olduğunu bilmek ister. Sosyal alanda çok fazla bekarlı, dul kadın var. Böyle olunca erkekler için evdeki işi dışında çok fazla seçenek ortaya çıkıyor. Bu seçenekler ve bu kadınlar tarafından ilgi görmek erkeklerin kafasını karıştırıyor. Evde de karısıyla problemleri olan erkeğin başka bir kadına kapılması pek de zor olmuyor. Sonrasında dağılan gibi oluyor ve erkeğin pişmanlığı bir şey yaramıyor. Sosyal platformlarda arkadaşlıklar da aldatma olaylarını artırıyor. Genellikle erkeğin ailesinin boşanmalarda etkisi konuşulur. Günümüzde kadının ailesinin de erkeğin ailesi kadar boşanmaları etkileme durumu vardır. Kız anneleri kızlarının evliliklerinde çok fazla müdahil oluyorlar. Kızının akşam ne pişireceğine bile karar veren anneler var. Bu konularda da erkeklerin boşanma nedenleri arasına girebiliyor arkadaşlar. Erkekler ne zaman boşanır? Erkek kadının onu değiştirmeye çalıştığını hissettiği zaman boşanmak ister.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 42 zip adıyla binden ve sıkıştırmış hali 42 kilobayte olup çıkarıldığında 4,5 petabayte olan bir zip bombası olduğunu biliyor muydunuz? Allah bunu, bunu teknik bir konu bu. 21. Burun ve kulaklarınız hayatınız boyunca büyümeye devam ederken gözleriniz hiç büyümez. 22. Bir salyangoz bir millik yolu 115 günde kat edebilir. <gülüyor> Tabii ki.